Merhaba sevgili Arapça öğrenen kardeşlerim. Arapça hikaye okuma serimizin bugünkü bölümünde bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hikayemizin başlığı, unvanul hikaye, unvanul kıssa, merhaba. Merhaba. Evet. E ee, lem يعجب lem erجب السيد kerim ve lem Seyid kerim yani kerim bey beğenmedi hoşuna gitmedi bir sulub rami bir suluk rami ve suluki rami raminin davranışı kerim beyin hoşuna gitmedi beğenmedi yani acaba e acaba ağacıbe e yu'cibu, e beğenmek, lem yu'cib, beğenmemek, hoşlanmama, evet. Velem yedri ve bilemedi, bir anlık kısa bir şok geçirdi, mezeye falum. Ve, ve, velem yedri meseyefa'lum, ne yapacağını da bilmedi. Bir anlık bir şeydi. Ve fekkerek ka fi Fî nefsihi Bakın fi nefsi sık sık geçiyor arkadaşlar. Kendi kendine Düşünerek dedi. Düşünerek şöyledir. فكر ka ilen Tefekkür etmek, düşünmek Mufekkir Düşünen adam Evet Ka ilen diyerek düşündü. Demek ki sesli düşündü arkadaşlar. Sesli düşünme deniyor bana. Fi nefsiyim. Mâ hüve illâ tıflûn. O sadece bir çocuktur. O daha bir çocuk tıflûn. Ve lâ ve önemsemiyor, önemsemez bir ey şahsîn âkârâ. Bir başka şahsı da önemsemiyor. Yani o çocuğun dünyasında kendi beynindeki düşüncesindeki kafasındaki şeyin dışında ne varsa onu önemsemez. Onun için deniyor ki arkadaşlar bir top yola düştüyse ey sürücüler dikkatli olun peşinden mutlaka bir çocuk vardır. Yani o çocuk topun dışında hiçbir şey fark etmez. Düşünmez. Hemen atlar. Onun için ayağınız frende olsun. لِأَنَّهُ Çünkü o لَمْ يَنْ دَجُبْ لَمْ يَنْ دَجْبَعْدُ Nadıca, yandacı arkadaşlar, olgunlaşmak Meyveler için de kullanılır. Demek insanlar için de kullanılıyor. Ne demek? لِأَنَّهُ لَمْ يَنْ تَجْبَعَدُ O henüz olgunlaşmadı. O henüz olgun değil. Çocuk. وَكَانَ وَالِدِهُ سَيِّدُ o Ve babası Kerim Bey idi. مُنْ Sıkıntılıydı. Eydan sıkıntılıydı da. Yani... Üzülmüştü, kırılmıştı. Ve fil hadikati parkta ve fi deda fil hadikati parkta, ilel hadikati parka, minel hadikati parka, parktan. Fil hadikati parkta kâle ona dedi ki, kim validihü? Babası ona dedi ki: "Laqad nesite muhakkak ki unuttun. Ya Rami, Rami unuttun neyi? Enterudde cevap vermeyi, karşılık vermeyi. Tahiyete selamına es-seyyid kerim. Kerim Bey'in selamına cevap vermeyi unuttun." rami devam ediyor baba le ise bu değildir süluken tayyiben iyi bir huy iyi bir meşrep değildir kane le şüphesiz idi ente rudde tahiyyatehu yani le budde ente selamına cevap vermen gerekirdi karşılık vermen gerekirdi hiç şüphesiz labudde en terudde tahiyyatehu ve hakikatu ve geshkte enneke şüphe yok ise en labudde en اَيَّ شَحْسِنْ تُقَابِلَهُمْ Ve gerçekte olan, olması gereken nedir? Muhakkak ki karşılaştığın her şahsı selamlaman gerekir diyor. اَيَّ شَحْسِنْ تُقَابِلَهُمْ Karşılaştığın her şahsa selam vermen gerekir. Bu tabi Hz. Muhammed'in tavsiyelerinden birisidir sevgili arkadaşlar entefe selama veya terim selama ala ta'rif yani tanıdığın kişiye güler yüze, tatlı dille selam vermendir diyor. Fe hâze, bu durum yuzhiru gösterir yani her karşılaştığın kişiye selam vermen ortaya çıkarır ihtimamake bil ahrin bil ahrin Nedir? Bu selam vermen yüz hırı ortaya çıkar. İhtimameke, ihtimamını önemini, önemsediğini bil ahirin diğerlerini. Yani senin dışındaki şahısları selamlaman halinde önemsediğini de izhar eder. Herkese kâle böylece Ekrem Bey dedi yani bu şekilde li ibnihi ...oğluna... bilecetin, cetin... Yani sert bir tarza. Oğlum bu yaptığın... ...uygun değil. Şöyle şöyle yapman gerekiyor. Ama Ekrem Bey nedir? Sert bir tarz. Bileh cetin, Ve ...şedîdetin. Ve idik ...idiken... ...ikisi idiken... ...yani esnasında ne yapıyorlardı yutay yirani tairatel varhiyete yani uçurtmayı uçurdukları esnada oldu bu kanerami yefekuru kanerami yani uçurtmayı uçururken ikisi rami tefekkür ediyordu düşünüyordu fi sulukihi yaptıkları hakkında yaptıklarını düşünüyordu yani işte Kerim Bey ona selam verdi, Allah'tır hatır sordu ama nedir Rami hiç ırgalamadı. Iskaladı, es geçti. O zaman edrake sevgili arkadaşlar, edrake idrak idrak idrak etti. Mudrik yani anladı en nehu şüphe yok ki ahta. Anladı kendisinin hatalı olduğunu yanlış yaptığını en ne yok ki o yani rami ahta hata etti. ve şa'ra ve hissetti bilhaceli utanma lizalika bundan dolayı ve bundan dolayı da hicap duydu utandı ve kale nefsihi ve kendi kendine dedi ki Kâne lâbudda Kâne lâbudda muhakkak gerekliydi en etsime tebessüm etmem gerekirdi fi vecihi yüzüne karşı es-seyyid kerim fi vecihi seyyid kerim alal akal en azından en azından alal akal en azından kerim beyin yüzüne karşı tebessüm etmem gerekir Çünkü soruyor işte. Bakın sevgili çocuklar bu önemli. Evet. Kâne seyyidü kerîmu Kerim bey idi kane idi es seyyidü bey kerîmu yeş'uruh hissediyordu bil ihaneti aşağılanmay yani işte zoruna gitti yani. Nedir tiwal tariki yol boyunca ile suhi yani çarşıya giderken yol boyunca bir aşağılanma bir zoruna gitme bir kırıklık hissediyor İhane. bakın yüzü biraz asılmış Kerim Bey لعب ve وابنه Baba ve oğul oynadı. Fil hadikati parkta. Libadil vakti. Bir müddet. Libadil vakti. Bir müddet. Bir vakit. Thümme karara. Sonra kararlaştırdı ikisi de. El avdete. Dönüşü. Be'de saatin. Bir saat sonra. Takriben. Yaklaşık bir saat sonra da baba oğul haydi. Dönelim dediler. Ve fi tariqi. Ve yolda aüdeti dönüş yolunda, ken ikisinin dönüş yolunda tariq avde dönüş yolun. Evet. Aüdeti onların yani ikisini ikisinin dönüş yolunda kabale seyidu kerim, kabale seyide kerim, kabala seyide kerim. Kerim Bey'le karşılaştılar ikisi de. Ellevi o Kerim Bey ki kan aiden dunyordu min es dönen, dönmekte olan Kerim Bey'le baba oğul ne yaptılar? Ekrem Bey'le rahmet karşılaştılar. Kan el kisu poşet idi, memlu en doluydu. ''Biz zübdi vel khubzi yağ ekmek ve levâ zimil beyti l-ukhra'' ''Ve evin diğer ihtiyaçlarıyla doluydu.'' diyor. Poşet. Neymiş? Doluydu. Bakın burada dolu. ''Tezekkere Rami hata'ahu hata ve qâle.'' Rami hatasını hatırladı. ve ve dedi ki Merhaban ya ammi Amca merhaba Hel estati'u yapabilir miyim? Yapabilir mi? En ukaddi sana sunmayı Eyete müsaadetin Herhangi bir yardım yardımım dokunabilir mi herhangi bir yardım sunabilir miyim amca bakın merhaba ya ammi merhaba amca هل استطيع yapabilir miyim en takdim sunabilir miyim yani sana sunabilir miyim leke eyi te müsaade herhangi bir yardım sunabilir miyim yani bir yardımım dokunur mu şe'ar es seyidü kerimü şa'ara hissetti kerim bey bir süruri bir sevinç ve nazara ileyhi ve ona baktı fî hubbin sevgiyle ve kâle ve dedi ki küllü şükri leke teşekkür ederim sana teşekkür ederim hel istemeğte istemteğte yararlandın mı faydalandın mı bil'l'abi oynamak oyna, oyunu oyuncuyla oyunla hangi oyunla e, bir tayretil varakiyyati uçurtma oyunuyla mutlu oldun mu yararlandın mı zevk aldın mı ya rami rami rami uçurtma yani kağıt uçurtma oyunuyla oynamasıyla yaralandın mı, mutlu oldun mu zevklendin mi, rahatladın mı diye soruyor e cevaba rami, rami cevap veriyor naam ya ammi evet amcam kâle seyyidü kerimu kâle seyyidü kerimu kâle dedi e, seyyidü kerim, kerim bey ellezî e'cebe bihâzel lutfi. yani bu lütuf bu iltifat, bu davranış nedir? Hoşuna giden Kerim Bey dedi ki seni görüyorum kariben yakın ya bu ney ya? seni yakın görüyorum. innehul ane şu anda sa'idun cidden gerçekten mutluyum. bilika irami ve validehi rami ve babasıyla karşılaşmaktan cidden mutluyum. Yani Kerim Bey ne diyor? Ee, bu kibarlık hoşuna giden bu kibarlığı hoşuna giden Kerim Bey ne dedi? Eraka <gülüyor> kariben ya bu ne ya? Yakında görüşürüz oğlum diyor. ...görüşürüz... ...ereke kariben... ...inşallah... ...innehu'l-âne şu an muhakkak ki... ...se'idun cidden... ...ben gerçekten mutluyum... bilika rami ve validehi... ...baba... ...rami ve babasıyla karşılaşmaktan... ...ben gerçekten mutluyum... ...ve meva... ...yürüdü... fi tariqihi yolunda... ...mübtesimen... ...tebessüm ederek... ...ya mutlu bir şekilde... Yolunu ne yaptı arkadaşlar? Devam etti. Şimdi bakın hikayemizin özü. Kün ben ve kul diyor ki kibar ol ve şöyle de ehlen ve merhaben hoş geldiniz merhabalar safalar getirdiniz de limen tel takibihim Kiminle karşılaştıysan kiminle karşılaşıyorsan onlara merhaba de, hoş geldiniz de, nasılsınız de, safalar getirdin de. Yani atalarımız öyle diyor. Buğday ekmeğin yoksa buğday bilin demiyor. Peygamberimiz de buyurur ki tebessüm sadakadır. Müminin mümine tebessümü sadakadır da insanın kediye insanın köpeğe insanın ağaca insanın çiçeğe tebessümü sala kadar akar fe in ne ilka'et tahiyeti fe in ilka'et tahiyeti muhakkaki selam verme alametun alel muveddeti sevginin bir işaretidir vayuzhiru ve gösterir surureke bi lika'il ve e, yüzyırı gösterir. Neyi gösterir? Etdehiyyeti, selamlaşma gösterir. Sürureke, sevincini, mutluluğunu, bilika eşkası bilika ileşkâs, e, şahıslarla, kişilerle karşılaşmanından dolayı duyduğun sevinci de gösterir, ortaya çıkarır. Ve ihtimamike bihim, ve onları önemsediğini, yani önemli gördüğünü ve mutlu olduğunu ne yapar? Ortaya koyar. Demek ki eğer karşılaştığımız kişilere merhaba, selam, nasılsınız, iyi misiniz diye hal hatır sorarsak tebessümle, güler yüzle, samim bir şekilde bu nedir arkadaşlar? Sevginin, sevincin ve önem vermenin bir delilidir. Hepinize merhaba diyerek bir sonraki videomuza buluşmak üzere esen kalın sevgili arkadaşlar.